Ne kadar döndü dünya ki tek bir nefes boyunca Dertli bir baykuşum derken savrulmuşum fezaya Hangi saçma bir anda gözlerimi kapatmış? Su olmuş bir nasırdır akmışım. Vadi olmuş bu dağlar sonunda ben de derya olmuş. Gözleri. Hadi olmuş bu dağlar Sonunda ben de deryalım Çıkmış bir anda gözlerimi kapatmış, solmuş bir nasırdır akmışım. Vadi olmuş bu dağlar sonunda ben de derya. Hadi olmuş bu dağlar, sonunda bende derya